Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben de Beyza Nurbaysan. Bugün sizlerle birlikte daha dün gerçekleşen bir etkinliği değerlendireceğiz. Biliyorsun Beyza dün Apple etkinliği vardı. Evet. Ve bu etkinlik sonrasında Apple bize bir sürpriz yaptı. Dedi ki Türkiye fiyatları çok ucuz kalmış. Evet. Petrol... <gülüyor> Petrol o kadar yükselmişken telefon fiyatlarını da biraz arttıralım dedi ve ne zam geldi. Ne edeceksin zamlar hakkında en önce? Ben artık hiçbir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten yani. <gülüyor> Konuşursam kötü olacak Evet hala. Her gün zam, her gün zam. Gerçekten yani biz ne yapalım? Şuramıza kadar geldi yani. Bir de Apple'a eklenece ne diyorsun. Evet, bir de ben Apple'cı olduğum için hiçbir şey alamıyorum. Telefonu şu kadarcık kaldı. Artık Kaç yani... kullanıyorsun sen? Yedi kullanıyorum. Sen Baksabı... eski yapılcılardasın <gülüyor> yani. WhatsApp'ı <gülüyor> <Baksabımı> açamıyorum. İnstaya <gülüyor> giremiyorum. Onları yani... niye açamıyor? Saklama alınımda olduğu Ama şey yani. Aslında para biriktireceğiz. Seninle yapacağız. bu konuda bir video çekebiliriz ya. Eski yapılıcıların dramı diye falan böyle. Anabilir. Kaç gigabayt 16 mu? 32. 32. Oo, bir de 32 yani bir de 16 kullananlar da var arkadaşlar. Onların durumuna hiç... Telefon aldıkları an bitiyor zaten. Ama şu da var. Biz Beyza'yı telefon veriyoruz. Yani şimdi şunu düşünmeyin. Ya adamlara o kadar telefon geliyor. Bir tane telefon vermiyorlar editörlerine falan diye. Geldik evet, ama ben istemiyor iPhone, kendisi. İlle diyor ben iPhone kullanacağım. Evet. iPhone iPhone güzel de işte. iPhone fiyatları da güzel. Dün mesela arkadaşlar S'ye duyuruldu. Büyük aykırıklığı yarattı bence. Çünkü hani iktisar tarzında bir tasarımla gelmesi bekleniyordu. Tam yine tek kamera falan filan ama hani ne bileyim Face ID koyarlar diyorlardı. Face ID koymasalar bile Hani şu yan tarafta power butonun üzerine parmak izi okuyucusu koyarlar, öyle çıkar diyorlardı. Ama bildiğimiz yine klasik SE tasarımıyla, eski klasik iPhone tasarımıyla karşımda Değil çıktı. Mi? iPhone 7'ye falan benziyor yani, hani hiçbir şey Klasik yok. iPhone Aynen tasarımıyla, yani. senin telefonla aynı tasarım olarak evet. ama güç olarak, daha iyi depolama olarak biraz daha fazla. Fiyatı ise arkadaşlar 11.000 lirasından başlıyor. 64 GB dahili depolamaya sahip versiyon. Bu başlama Bence, fiyatı. He, bu başlama, bu bu başla, Aldın aldın yani. <gülüyor> Dur bakalım, kaça kadar gidiyordur ona da bakalım. 11.000 TL'den başlıyor. Şimdi 11.000 TL veriyorsun. Eğer dersen ki ben 256 GBlık versiyonu almak istiyorum ki sana 256 GB'lik versiyon bile yetmeyebilir ama daha fazlası yok. 13.690 13.700 TL verirsen yani bunu alabilirsin belki. Sence verilir mi? Bir öğrenci gözüyle baktığımda böyle ne diyorsun? iPhone verilmez. Bence verilmez. Neye verilir peki bu kadar fiyat? Söyle bana. Yani Hangi iPhone'a verilir? Benim arkadaşlarım hep 11 kullanıyor ama 11'den çok memnun var. O yüzden bilmiyorum. iPhone 11'e verildim. iPhone yani. 11 bakalım Apple'da hala satılıyor Ve mu? dün hepsinin fiyatı arttı. iPhone 11'e de bakalım arkadaşların için. iPhone 11'in fiyatı da 13.000 lira olmuş. Buna verilir yani 13.000 lira. Bence verilir. Verilir yani. Ya ama benim yok. ben <gülüyor> Olsa, <gülüyor> ben olsa yani. verirdim gerçekten. Olsa alırdım. Düşünmeden alırdım ama yok yani. Hiç yok. Sürekli e, karın taklığını <gülüyor> bende. Yani bitiyor. Günlere... bitiyor. Ne yapayım? Ya öğrencilik öyle olur. Genelde evet. öğrenciyken biz de öğrenciyken yani bizi izleyen öğrenciler de vardır muhtemelen. Evet. Yani ay başıyla ay sonu çok farklı şeyler olabiliyor. Yani ay başında böyle krallar gibi takılırken evet. ay sonunda Evsizler ben gibi. şeyim ama bu arada. Çok gereksiz şeyler giriyoruz ama. E ben ayın başında harcamam. Aynı ay sonunda. sonunda full harcarım. <gülüyor> Sen, Öyle bir şeyim var. <gülüyor> ay başında arkadaşlar zaten harcarken onlardan geçinirim. Evet. Ay, son <gülüyor> <gülüyor> ay sonunda da kendim yerim. Vay. Arkadaşlarımla yemem yani. Evet. <gülüyor> konudan çok sapmayalım, Apple etkinliği tamam. dedik. Senin <gülüyor> hayatına doğru gidiyoruz şu anda. yani evet, <gülüyor> Ee, iPhone 11'de arkadaşlar 13 bin lira olmuş. Şu anda Beyza diyor ki iPhone 11 almak bence mantıklı diyor. iPhone 13 ne kadar olmuş? Bir de güncel iPhone'a bakalım. Ee, iPhone 13 fiyatı alışıyor. Bunların da yeni rengi de geldi. Ha, evet yeni Hı? renkler tanıtıldı. Evet. Ya, biz normal rengini alamıyoruz. Yeni renkler o yüzden bizi çok fazla... Alacak olan var. Ya, aslında böyle alım gücü yüksek bir ülkede yaşasan güzel haberler. Tamam evet, Böyle yeni renkler güzel. tanıtılıyor. Aa, yeni renk tanıtılmış. Bendeki beyaz. Ben zaten bunu sevmiyordum. Gideyim yeşilini alayım falan dersin ama işte... Türkiye'de onunca öyle arada, olmuyor. Bu da 17.500 evet. liradan başlıyor. Minisi. Şeyi yani bizde 13.000. Normali 19.000. Amerika'da 469 dolar. Yani evet orada birim olarak değerlendirmek lazım arkadaşlar. Birim olarak bayağı lirindik. ucuz. Bir de ben burada şeye de değinmek istiyorum. Mesela dün Apple yeni bir Mac modeli daha duyurdu arkadaşlar. Mac, Mac. Studio diyor. Onun, onun için yaptıkları video da gayet güzeldi böyle. Kız makinin içine giriyor falan dolaşıyor güzel, Güzeldi, her şey güzel. Her şey güzel. Güzel olmayan tek şey Türkiye fiyatı yani. Küçücük boyutu var falan güzel bir yonga seti duyurdular En M1 Ultra diye. Gerçekten çok güçlü bir yonga. O yonga setiyle gelen cihazın yurt dışı fiyatı 3500 dolar olarak duyuruldu. Dün etkinlikte öyleydi. Ben dedim ki ya bunu Türkiye fiyatı da dedim demek ki bir 45-50 bin arasında olur dedim. Hani şöyle bir dolar kuru falan çarpımı yaptığında. Bir baktım arkadaşlar size 70 bin lira. Direkt 20 ile çarpmış yani şey. 3500 dolarsa Türkiye'ye ne kadar yazalım? Yaz 70 yaz. Böyle olmuş yani. Aynen. Gerçekten öyle diyorlar bence 70 ya. 70 bin lira yani bir yaz, bilgisayar. Şunu yaz, bunu yaz gibi. Ne bileyim belki böyle çok profesyoneller için falan. Ama mesela şu da, ya, da var ya arkadaşlar, ya arkadaşlar. Hani bunları Amerika'da alanlar profesyoneller de ki öğrenciler bile alıyor mesela bunları adam. Evet, evet. Yani 2 asgari ücretli, 3 asgari, 3 asgari ücret olsun. 3 asgari ücretli Amerika'da bu cihazı alabiliyor. Bizim burada ise 70 bin lira. Yani bir 15-20 asgari ücret arasında. Evet, <gülüyor> bu harcadığını buna vermek lazım. Bir araba parası diyeceğiz de araba fiyatları da uçtu. biliyorsunuz bir Şahin'le takas olur yani. Şahinler'de artık 70 bin liraya satılıyor. Eğer M1 Ultra benim için çok M1 Max yeter derseniz o zaman 35 bin 36 bin lira ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, zaten onun fiyatı 1500 dolar falandı 1500 dolarlık şeyde 36 bin liraya gelmiş. Bu biraz daha pahalı yerine göre baktığımız zaman. Yani dolar üzerinden hesapladığımızda. Bu arada bunlar da öyle o kadar çok fazla vergi diyorken yani akıllı telefonlardaki gibi vergi yükü çok fazla ağır değil Bu ama ne de vergisiz hali. Ya vergisel hal değil hani vergi tabii ki var ama mesela bunda diyor ki vergi oranı 5.886 lira burada zaten Apple belirtiyor vergisini yani 30 bin lira kendi fiyatı var yüksek. E, diğerinde de mesela vergiler ne kadarmış 11 bin lirası vergi Baktığın zaman 11.474 lirasını vergi olarak söylüyor sana e, 70 bin lira bunun fiyatı var. 59 bin lira. Fiyatı var yani. Ham fiyatı var yani. Erken, o da biraz yüksek ya. gibi. Yani Apple etkinliği güzeldi arkadaşlar. Türkiye fiyatlarına kadar her şey güzeldi. SE biraz kırıklı yarattı bize. SE'yi beğenmedik. Sen beğenmedin herhalde ben değil mi? De, tasarım yani... olarak... 11 gibi bir şey olsaydı güzel olurdu değil mi? Evet yani. Ya şimdi hep aynı hep aynı. 13.000 yani. vereceğim diyorsun. Gidelim 11'e 13 evet, verelim. Evet Yani yeni tasarıma sahip, vesaire, evet. çift kamera falan. Evet. Yani daha fazla kamera özelliği var. Ya bir de şu da var değil mi? Hani baktığın zaman tamam güzel a de gelmiş. Güç olarak güzel, 5G özelliği de var vesaire. Ama şimdi Türkiye'de 5G zaten henüz aktif Yok, değil. Aynen. Yani belki muhtemelen 2023'te Bence gelecek. Gelmeyecek, hani 2023'te ya bir de hemen savaş çıkacak olan <gülüyor> 2023'te geldi diyelim. E bunun yaygınlaşması falan derken 2024'ü zaten bulur. Evet. Yani o yüzden 2022'de bir telefon almak için 5G çok da böyle bence aman aman acil bir şey değil. O yüzden hani 11 almak da bence daha mantıklı duruyor. Bu konuda sana katılıyorum. Savaş konusunda sana katılmıyorum. Ağzından yer alsın diyorum sana. <gülüyor> Niye savaş çıkarttın durduk yani. Hemen 2 dakikada bizi de kattın savaşçıya. Çok savaş korkuyorum, evet. O yüzden mi diyorsun çekerim. savaş çekti? Evet. Rüyalarına mı giriyor yoksa evet. savaş? Gerçekten. Evet arkadaşlar, genel olarak Apple ikinliği bu şekildeydi. Bir iPad Air tanıtıldı ama iPad Air ya zaten ülkemizde çok fazla talep gören bir cihaz değil. Onun da 10 bin liralık, 11 bin liralık bir fiyatı var. Dolayısıyla Türkiye'de bir ara tabletler popüler oldu ama hani o pandemi döneminde uzaktan eğitimde Hı -hı. vesaire de tabletler bilgisayarlara göre daha ucuz olduğu için evet, popüler peki. olmuştu. Şu anda da baktığınız zaman tabii bir iPad'e yer almak 10.000 lira daha mantıklı olur. Niye? Çünkü en dandik bilgisayarı alsanız bile ödeyeceğiniz rakam nereden baksanız bir 13-14.000 lirayı buluyor. Ki bu bilgisayarlarda ekran kartı da olmuyor. Ekran kartı olan bir bilgisayar aldığınızda meblağ biraz daha yukarılara doğru gidiyor. Genel olarak <gülüyor> Apple lansmanı bize beklediğimizi veremedi. En fiyatlar açısından bir de bu fiyatlara zam gelmesi bizim için kötü bir sürpriz oldu. Açıkçası ben Her beklemiyordum şey zam. Geldi. yani? Her şeyine, her telefonun fiyatına zam yapın, evet, her şeyler, her şeyler, toz alma şey. bezine kadar her şeye evet. zam yapmış yapıl. Öyle olsun keşke diyoruz, yapmasa. yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> ya, yap, yapmasa güzel olur ama <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> ne Veysa, şuradan bir çeksen istersen Sanki güzel. kazanmıyorsunuz yani, değil mi? <gülüyor> yani, Kazanıyorlar, değil mi? Evet. evet. Daha çok iş, işte bunlar hep para kazanmaz. gözlüler. Neyse. Beza <gülüyor> gibi öğrencileri düşünmüyorlar. Düşünseler evet. keşke çok daha güzel olabilirdi. Keşke şey devlet yapıyor ya böyle öğrenci indirimi aynı olsa. yapıyor <gülüyor> ya onu. Eğitim indirimi yapıyor bazen. Gerçekten Bazen. Ama mi? şimdi indirim derken kalkıp da sana %20 %10 indirim yapmıyor. Ufak mevdalar. Hani 13.000 ne diyor ki 12.500. O kadar. Hmm. Olur şey mu? Olsun. Kurtarır mı? Olmuyor mu? Neyse. Evet yakında Beyza'ya yardım hesabını aktif hale getireceğiz arkadaşlar. <gülüyor> Kampanya açacağım. iPhone, iPhone almak kanka. için. Aşağıdaki Kampanya hayvan yapacağım. numarasına. Evet. Telefon ücreti gönderebilirsiniz diye. Ama şimdilik iPhone 7 miydi? Evet maalesef. iPhone 7 ile idare etmeye devam edecek kendisi. Eğer Apple etkinliği ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlere yazabilirsiniz. Beyza sizin sorularınızı cevaplayacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bizlere sosyal medya hesaplarınızdan takip etmeyi de unutmayın.